İşte bir askeri ücretle alabileceğiniz en iyi iPhone. Bir şakaydı tabii ki. Yeni asgari ücret açıklamasından sonra hangi iPhone'u kaç ayda alabiliriz diye ufak bir hesaplama yapalım dedik. Elimizde olan bütün iPhone'ları masaya dizdik. Elimizde iPhone SE 2022, iPhone 11 Pro, 12 Pro, 13 Pro, iPhone 6, 4, 3G ve 11 var. Şimdi eski dostlarımız 3G, 4 ve 6'yı şimdilik buradan kaldıralım. Çünkü onlar bu hesap için biraz eskidiler. Hak vereceğiniz üzere en azından alınabilir iPhone'larla devam edelim. Şimdi tabi insan düşünüyor iPhone 7, 8 de hala kullanılabilir telefonları onları neden hesaba katmıyorsunuz diye dediğim gibi bir eski iPhone'ları biraz daha kenara ayırıp iPhone 11 ve sonrası iPhone'lara odaklanmak istiyoruz. iPhone 7 ve 8 de bizlerce hala kullanılabilen bir telefonlar hatta iPhone 7 ile ilgili bir hala kullanılır mı tarzda bir inceleme yapmıştım merak ederseniz onu da karttan izleyebilirsiniz. Hangisini kaç ayda alabiliyoruz bununla bir başlayalım. En uygun fiyatlısı o olduğu için iPhone SE 2022 ile başlayalım. iPhone SE 2022 şu an 13.500 lira yani 13.499 lira yani asgari ücretin şu anda tam 2.5 katı ediyor. Bu arada fiyatları biz direkt Apple Türkiye'den aldık. Şu anda orada sıfırı satılmayan 11 Pro ve 12 Pro'nun fiyatlarını da ikinci el piyasasına bakarak araştırdık. iPhone 11 Pro'nun ikinci el piyasası şu anda 13-14 bandında hadi biz 13 diyelim. 13.000 lira dediğimiz zaman şu anda asgari ücretin tam 2.3 katına tekabül ediyor. iPhone 12 Pro'ya gelelim. iPhone 12 Pro öncelikle çok zor bir telefon. Hatta biz de bir arkadaşımızdan rica ettik Şimdilik bize emanet etti Yani ikinci elini de bulmak zor Sıfırını bulmak zaten zor Ama piyasasını incelediğimiz kadarıyla 19-20 bandından satılıyor Ki bence hani biraz şişik bir fiyat bu Ama şu anda asgari ücret bazında 3.6 asgari ücrete tekabül ediyor iPhone 13 Pro şu anda Apple Türkiye'de tam 30 bin lira Asgari ücretin 5.4 katı ediyor Ve iPhone 13 Pro Max serinin En büyük abisi o da şu anda 33 bin lira yani asgari ücretin tam olarak 6 katı ediyor yani hiçbir şey yapmadınız, yemediniz, içmediniz, kira ödemiyorsunuz, aldığınız parayı tamamen kenara koydunuz. 6 ayda bir iPhone 13 Pro Max alabiliyorsunuz. Ama bu tabii ki gerçek dışı bir durum. Çünkü yaşam maliyetleri de hepinizin malumu. Buradan çıkarabileceğimiz en mantıklı mesaj, elimizdeki iPhone'lara gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Gerçekten elimizdeki iPhone ne olursa olsun... Hani güncelleyebiliyorsak evet güncelleyelim ama güncelleyemiyorsak da onlara çok iyi bakmamız gerekiyor. Onun dışında dediğim gibi 7 ve 8 hariç Türkiye'de şu anda en çok kullanılan iPhone 11. Yeni fiyatlar yüzünden telefonlarımızı güncelleyemiyoruz veya işte güncelleyebiliyorsak da daha çok benim gözlemlediğim kadarıyla 11'e geçiliyor. 11'e güncelleniyor telefonlar. Yani bu durumda 11'e de aslında iyi bakmamız gerekiyor. Ama tabii ki 13 Pro Max'ten eksiklikleri var. Bugün de biz aslında buna odaklanmak istiyoruz. Yani serinin en büyük abisi iPhone 11. Pro Max ama bizim elimizde iPhone 11 var. Diyelim ki iPhone 11'i biraz geliştirmek istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? iPhone 13 Pro Max'e en iyi nasıl yaklaştırabiliriz? Aslında bu videoda buna odaklanmak istiyoruz. Şimdi nasıl geliştirebiliriz'e girmeden önce geliştiremeyeceğimiz tek bir şey var. O da lidar sensörü. Lidar sensörü günlük kullanıcı için pek bir anlam ifade etmeyebilir ama yazılımcılar için, tasarımcılar için ve mimarlar için aslında olmazsa olmaz özelliklerden bir tanesi Yani şu anda lidar telefonlarda çok yeni gelişmesine rağmen O meslek gruplarında çalışan insanlar lidarla iyi çalışmalar yapabiliyorlar O yüzden lidara ihtiyacınız varsa mecburen 12 Pro ya da daha da gelişmiş 13 Pro Pro Max serisine yönelmeniz gerekiyor maalesef 11 ile o işi yapamıyorsun. Bazıları çok basit bazıları biraz daha detaylı trikler ama özellikle kamera ve kapasite konusunda geliştirebileceğiniz durumlar var Gelin biraz onlara bakalım Şimdi adım adım alt başlıklar üzerinden gidelim Ekranla başlayalım iPhone 13 Pro Max'in ekranı 6.7 inç fakat iPhone 11'in ekranı 6.1 inç ve bunun için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani ekranı büyütmek adına maalesef hiçbir şey yapamıyoruz ama zaten iPhone 13 Pro Max'te ekranı çok büyük olarak yorumlanan bir telefon. O yüzden Pro serisinden bir telefon almak isteyenler de genellikle iPhone 13 Pro alıyor. 6.1 inç olan iPhone 11 de ekran büyüklüğü açısından bence gayet yeterli. Yani hatta şöyle söyleyeyim 6.1 inç iPhone 11'in boyutu ama iPhone 11 Pro aslında ondan da küçük bir telefon. Tasarım olarak bir tık daha tatlış duruyor. Bir tık daha aslında lüks premium duruyor. Ama iPhone 11'den ekranı daha küçük. Yani olay aslında büyük ekranda değil. Biraz daha sizin nasıl daha konforlu hissettiğinizle alakalı. O yüzden iPhone 11'in ekranı küçük diye negatif bir yorum yapamayız. Şimdi kapasiteden devam edelim. iPhone 13 Pro Max'te 1TB'a kadar seçeneğimiz mevcut. Ama iPhone 11'de bu maksimum 128GB'a kadar yükseliyor. Ama şöyle bir durum var. Diyelim ki sizin 128 GB'tan daha fazla bir alana ihtiyacınız var. Bunu da klasik basit trik diyebileceğimiz şeylerden bir tanesi. Cloud olarak yüksel Cloud'da da işte ne kadar ihtiyacınız varsa 50 GB, 200 GB, 1 TB. Farklı Cloud şirketlerinin farklı çözümleri var bu konuyla alakalı. Cloud'la işinizi çözebilirsiniz. Şimdi biraz genel performanstan bahsedelim. Şimdi iOS'ta performanstan bahsedeceğimiz zaman Android'teki kadar detaylandıramıyoruz aslında. Şöyle detaylandıramıyoruz. Android tarafında bununla ilgili işte bir sürü uygulamalar var ya da farklı yazılım geliştirmeleri var. Hatta yazılım yazmak daha kolay olduğu için yani açık bir sistem olduğu için. Buna yönelik daha detaylı konuşabiliyoruz ama iOS tarafında iOS kapalı bir sistem olduğu için yani App Store'da şöyle bir uygulama vardı. Telefonu coşturuyor falan diyemiyoruz. Bu yüzden iPhone 11'i bir yazılım yoluyla 13 Pro Max performansına yükseltemiyoruz. Ama şöyle de bir gerçek var. iPhone 11'de şu anda hala yüksek performanslı bir telefon ve sizin sürekli bahsettiğimiz gündelik işlerinizi gündelik kullanımınızı Gayet karşılayacak bir telefon aslında. iPhone 13 Pro Max performans konusunda tabii ki daha canavar bir telefon. Ama iPhone 11'de sizi bu konuda üzmez. Hala yüksek performanslı bir telefon. Onun dışında bence asıl olay kamerada. Çünkü gerek ön kamerada gerek arka kamerada çok fazla farklılıklar var. Zaten birinde Pro serisi olduğu için gelen farklı özellikler var. Bir de bir taraftan iPhone 11'de arka tarafta iki kamera varken iPhone 13 Pro Max'te üç tane kamera var. Şimdi bunun farklarına biraz odaklanalım ve bu farkları nasıl kapatabiliriz onlara odak. Orada da bu arkadaşlardan bahsedeceğiz biraz. iPhone 11'de geniş açı ve ultra geniş açı lensler varken iPhone 13 Pro Max'te geniş açı, ultra geniş açı ve iPhone 11'de olmayan telefoto lens var. Bu telefoto lensin yokluğunu siz harici bir kamera lensiyle yani bir telefon lensiyle veya telefonlarda kullanılan bir mikroskop yoluyla bir nebze olsun telafi edebiliyorsunuz aslında. Hatta bir süre önce biz de merak ettik yani nasıl telafi edebiliriz tarzında ve bir telefon mikroskobu aldık. Bu telefon mikroskobuyla bir nebze olsun elde ettiğimiz görseli iPhone 13 Pro Max'e yaklaştırabildik. Bunun da fiyatı şu anda 400-450 lira bandında değişiyor farklı sitelerde. Yani telefoto, fotoğraflar veya videolar çekmek istiyorsanız bu tarz bir mikroskop veya bir telefon lensi tavsiye edebiliriz. Arka kamerada 13 Pro Max'te geniş açıda f1.5, ultra geniş açıda f1.8 ve telefotoda ise f2.8 diyafram var. iPhone 11'de ise bu. Geniş açıda f1.8 ve ultra geniş açıda f2.4 olarak değişiyor. Yani arada bariz bir ışık farkı var. iPhone 11 bunu daha çok yazılım yoluyla telafi etmeye çalışıyor ve günün sonunda görürüz ki daha çok yazılımla telafi etmeye çalıştığı için daha da kalitenin düştüğü fotoğraflar görüyoruz Pro Max'e göre. Onun dışında 13 Pro Maxte olan Apple Pro RAW özelliği 11'de yok. RAW ham fotoğraf demek. Yani bir fotoğrafı sizin daha iyi editlemenizi sağlayan tamamen işlenmemiş ham fotoğraf anlamına geliyor. iPhone 13 Pro Maxte bu özellik var. Çektiğiniz fotoğrafları daha iyi işleyebiliyorsunuz, editleyebiliyorsunuz. Bu iPhone 11'de yok. Yok. Ama bu aslında tam olarak bir eksiklik değil. Çünkü iPhone 11'de de üçüncü parti yazılımlarla RAW fotoğraf işlenmemiş fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bunlardan en öne çıkanlardan biri de aslında direkt Adobe'un Lightroom uygulaması. Lightroom bilgisayarda da baya gelişmiş bir uygulama zaten bunun telefon versiyonunda gayet sağlıklı çalışıyor. Onun üzerinden işlenmemiş fotoğraflar çekebilirsiniz. Onun dışında HDR yazılımı da olarak Pro Max'de daha gelişmiş bir durumda. Zaten genellikle kamera karşılaştırmalarını izlediyseniz farklar genelde HDR'dadır. Yani 13 Pro Max'in gerçekten kalitesinin hisseti edildiği bir yer HDR fotoğraflar ve videolardır. Onun dışında iPhone 13 Pro Max'de olup 11'de olmayan 4K 60 kare HDR video özelliği, ProRes kayıt, makroda ağır çekim video kaydı ve sinematik video iPhone 11'de yok. Bu ProRes, ProRes 1080-30 kare izin veriyor sadece. O yüzden böyle çekmek durumunda kaldım. Bu ProRes ön kamera, bu da 1080-30 kare destekliyor sadece. Biraz şöyle yürüyüş yapayım. Yani parlak alanlardan, karanlık alanlara birden geçişler yapayım. Bakalım ProRes ne kadar şey değiştiriyor. Eğer mikrofondaki ise burada direkt sesi de verebiliriz aslında. Şimdi mesela çok parlak bir alandan bir anda... Karanlık bir alana geçelim, sonra tekrar aydınlığa geçelim, şimdi tekrar karanlığa geçelim. ProRes buradaki görüntüyü daha iyi editleyebilmemize yarıyor aslında. Yine aslında fotoğraf kısmında değindiğimiz üçüncü parti uygulamalar gibi video tarafında da kayıtlarınızı iyileştirmek için farklı uygulamalar kullanabiliyorsunuz. Bunlardan da genelde insanların çok övdüğü, en çok kullandığı, benim gözlemlediğim kadarıyla ProCam ve Filmic Pro. Yani iPhone 11'inize bunları kurarak log çekimler yapabilirsiniz. Log formatı ProRes kadar olmasa da size daha çok detay verir ve daha fazla dinamik aralık sunar. Yani videonun en karanlık köşeleriyle en aydınlık köşelerini optimize etme adına size normal kamera uygulamasının kaydından daha çok seçenek sunar ve böylece daha efektif videolar çekmenizi sağlar. Yani mobil videografırla bilginiz varsa veya video içerikler üretiyorsanız bu tarz 3. parti yazılımları da kullanabilirsiniz. Ön kameraya geçelim. Ön kamerada aslında ilginç bir durum var çünkü ön kamerada tabii ki sensör farkı vardır arada sonuçta yıl farkı var ama ikisi de megapiksel olarak aynı. Zaten Apple megapiksel üzerinden yürümez PR'larında da. Megapiksel aynı oluşunu artı olarak da ikisinin de ön kamera diyaframı aynı. Yani sensörün içine giren ışık miktarı aynı. ikisinde de f 2.2. Şimdi 13 Pro Max'te olup 11'de olmayan ön kamera özelliklerine biraz odaklanalım. Sinematik modu yok. HDR 4 yok. Ön kamerada gece modu yok. Ve Diffusion yok. Bu arada bir parantez için Diff iPhone 11'in arka kamerasında var. Yanlış anlaşılmasın sadece ön kamerasında yok. Bir de ProRes kayıt seçeneği yok. Zaten ProRes kayıt direkt iPhone 13 Pro ve Pro Max ile geldi. Kameradaki performans farklarına baktığımızda tabii ki iPhone 13 Pro Max'in daha iyi olduğunu görüyoruz. Günlük hayattaki deneyime baktığımızda ise iPhone 11'in de işimizi gayet gördüğünü söyleyebiliriz. Sonuçta kamerayı çoğumuz sosyal medya için kullanıyoruz ve Instagram'da zaten telefonumuz ne olursa olsun performansını belli bir noktaya kadar kullanabiliyoruz. O açıdan bence iPhone 11'de gayet yeterli. Bir de iPhone iPhone'dan bağımsız olarak telefonlarınızın video kalitesini yükseltmek için bir de telefon gimbalı tavsiye edebilirim. Bu tamamen iPhone'dan bağımsız. Bütün telefonlar için geçerli bir trik. Telefon gimbalı sizin daha yumuşak videolar çekmenizi, daha az titreyen videolar çekmenizi sağlar ve piyasada da uygun fiyatlı olan modelleri gayet rahatlıkla bulabilirsiniz. Fiyat performans açısından güzel modeller de var. Tamamen cebinize göre bir gimbal bulabilirsiniz. Özellikle video çekimlerine ağırlık veren birisiniz. Bizde telefon gimbalı olarak DJ'in Osmo Mobile modeli var. Osmo Mobile'ı da tavsiye Ederiz veya onun daha altında biraz daha fiyat performans olan modelleri de tavsiye ederiz. Veya rakip markalarda da başarılı modeller var. E DJI diye söylemiyorum, asla bir sponsorluk söz konusu değil. Dilediğinizce cebinize göre bir telefon gimbal alıp daha rahat, daha az titreyen, daha güzel videolar çekebilirsiniz. Bu da ayrı bir trik olsun. Yani tüm bunların sonucunda iPhone 11'imizin performansını, özellikle kamera performansını çünkü en rahat geliştirebileceğimiz taraf orasıydı. Kamera performansını biraz daha iPhone 13 Pro Max'e yaklaştırabiliyoruz. Onun dışında diğer alt başlıklar batarya. Batarya kısmında iPhone 11'de 3.110 mAh bir batarya varken iPhone 13 Pro Max'te 4.352 mAh bir batarya var. Ve tabii ki bunları değiştirmek maalesef mümkün değil. Ama tabii işte aklımıza gelen ilk fikir bunu ben şöyle bir fikir var diye anlatmak istemiyorum. Çünkü hani çok saçma görünecek. Çünkü powerbankler yıllardır hayatımızda. Bir powerbank alıp e, bu sorunu da çözebilirsiniz. Tabii bazen sıkıcı olabiliyor powerbank taşımak ama yapacak bir şey yok günlük hayatta batarya yetmiyorsa da ne yapalım Mecburen Powerbank taşımak zorundayız. Son asgari ücret zamlarından sonra işte hangi iPhone'u kaç ayda alırız tarzında sesle düşünürken aklımıza çoğu insan iPhone 11 kullanıyor ya da işte iPhone 7-8 kullanıyor hala. Bunları biz performans olarak nasıl iPhone 13'e, 13 Pro Max'e yaklaştırabiliriz diye düşünmeye başladık. Öyle düşününce de işte birkaç trik verelim. Aralardaki farkları da hem teknik farkları hem deneyim farklarını anlatalım istedik. Ve sizlere buna yönelik birkaç tavsiye vermek istedik aslında. Umarım işinize yarar. Umarım sağlıklı bir şekilde bu tavsiyeleri kullanırsınız. Sizin iPhone'unuzun performansını yükseltmek için yaptığınız neler var? Veya ya işte şu iki telefonu da karşılaştırabilir miyiz? Ya bu telefonu bu telefona nasıl yaklaştırabiliriz dediğiniz? Merak ettiğiniz iki farklı model var mı? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Başka bir teknik karşılaştırma videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.